bir yeteneğin olup olmadığını karar verebilecek kadar zaman harcıyoruz, çaba harcıyoruz. Ben aslında orayı önemli görüyorum. 1982 Barcelona Olimpiyatlarında bir atlet şampiyon olması beklenen bir atlet yarışa başlıyor ve yarışın belli bir yerindeyken lif atıyor, koşuyu bırakmak zorunda. Bir düşüyor, sonra içinde mi karar veriyor? Aslında o kararın niye verdiğini sonra görüyoruz. Ayağa kalkıyor ve tamamlamak üzere, en azından yarışı bitir. Bir ayağa kalkıyor, o sırada babası fırlayıp geliyor. Babasıyla omuz omuza, babası ona sarılıyor ve omuzuna dokunuyor. Haydi bunu yapabiliriz. Sağlık görevlileri geliyor, çıkarsak mı sahneden, bir şey mi yapsak ama babasıyla beraber yine yarışı tamamlıyorlar. Yani tam düşmek ve vazgeçmek üzere olduğu bir anda sağlıklı bir bebeğin gelip bir destekte bulunuyor. Sonra ne yapmış o sporcu diye baktım, çok ağır bir şey olduğu için e, sporu bırakmış ama şu anda dünyanın en büyük motivasyon konuşmacılarından ya, biri. Yani şimdi yarışımı kaybetti, yarışımı kaybetti? yeni bir şey mi kazandı ve düşünsene biz onun yeteneğinin sporda olduğunu düşünürken şimdi konuşmacı olduğuna göre ona ne diyoruz? Çok yetenekli bir konuşmacı. E tam o kadar konuştuk şimdi bir sürü da Sence yani yetenek mi çalışma mı? Abi? Doğuştan var mı bir şey yani? Gördün mü sen öyle bir şey? Çok orta yolcu gözükeceğim ama yeterince çalışırsan geliştiremeyeceğin yetenek yoktur bence. Ya, hakikaten güzel oldu. Parti kur, oy verelim. <gülüyor> <gülüyor> Tam politik söylem oldu gerçekten. Mesela gerçekten herkes her şeyi geliştirebiliyor mu Ya da böyle hiç istidadı olmayan adamın hakikaten Böyle yumulup çalışarak bir şey geliştirebileceğini düşünüyor musun? Eğitsel açıdan soruyorum. Beyinsel açıdan benim bir fikrim var ama evet. senin alanda gördüğün yine önemli. Benimki yine gözleme dayalı olacak ama ben gelişebileceğini düşünüyorum. Deha düzeyinde ve çok özel bir farklılıkla çok özel bir yetenekten bahsetmiyorsak genel anlamda yeteneklerin hepsi geliştirilebilir, öğrenilebilir. Sen onu en iyi yapan olmayabilirsin. O alanda çok iyi fark, çok büyük fark yaratacak kişi de olmayabilirsin ama... Yetenek ya bir şeyin bizde bir yeteneğin olup olmadığını karar verebilecek kadar zaman harcıyor muyuz? Çaba harcıyor muyuz? Ben aslında orayı önemli görüyorum. Burası çok önemli. Çünkü hani yetenek, tutku bunlar hep birlikte konuşulan kavramlar ya. Yani bir şeyin bende tutku olup olmadığını ne zaman anlayabilirim? Gerçekten yeterince zaman harcarsın. Şimdi biz zaman harcamadığımız için benim bu bir herhangi bir şeye tutkum yok diyoruz zaman harcamadığımız için ben bu konuda yetenekli değilim diyoruz. O yüzden ben orada daha önemli olanın diyeyim en azından çalışmak ve yeterince zaman ayırmak olduğunu Okulun düşünüyorum. Okulun bu işte bir ekstra faydası var gibi geliyor Daha önce seninle bir habitus'u konuştuk ya. Bu akran zorbalığının evdeki halle olan ilişkisi mesela. Yani kişinin mikro yaşam ortamı diyelim ona. Kendi gerçek çevresi. Şimdi de o kendi gerçek çevresinde kültürel yapı, imkanlar vesaire gereği insanın ifade edebildiği şeyler var, edemediği şeyler var. İçinde belki bir aslan yatıyor ama kendisinde haberi yok. Şimdi okul aslında bu fırsatları sağlamak açısından enteresan bir fırsat sunuyor. Yani her şeyi yapabilirsin, hiçbir şey de yapmayabilirsin. Yani çoğu yer sınava hazırlık bağlamında hep düşündüğü kafa müfredat odaklı çalıştığı için belki bunu düşünmüyor ama okul gerçekten çocuk için böyle bir keşif ve oyun bahçesi olursa eğer, yani belki bir müzisyen olacak çocuk evinde hiç müzikle ilgilenmeyen insanlarla beraberken böyle bir şeyi aklına bile getiremezken Müzik atölyesinde bir anda ki biz bunu çocuk kamplarında gördük. Çocuğun içinden Tarkan çıkıyor mesela bir anda. Eline mikrofonu alıyor sadece. Başka bir şey yok. Dolayısıyla böyle bir karşılaşma açısından hani Müthiş, tabii, okul çok önemli. En kıymetli saat. olduğu alan bu arada bu. Çünkü okullar bir tarafta niye var? Tek tek her evde sağlanamayacak olanakların bütün çocuklara sunulabileceği mekanlar olması için. Evet. Ve Bir de işte akran öğrenmesiyle beraber birleşsin. Açınca çok bayağı mucizevi tohumlara gebe orası. Tabii tabii. Çok fazla şey var. Ve değil. o arkada duran, hani aileler bazen şöyle yapıyor ya, çocuğumun bir konuda bir yeteneği var da keşfedemiyor muyum acaba? Hmm. O yüzden de her şeyi denetiyor. Yeteneği orada şu anlamda yanlış bir yere koyuyoruz. Hani bakıldığı anda görülen, bakıldığı anda anlaşılan bir şeymiş gibi. Sanki görüyoruz. Yani bu çok derinlerde bir yerde duran, bizim başka bir yeteneğimizin, ...hiç beklenmedik bambaşka bir yeteneğimizin işaret fişeği olduğunu görebilmek bence daha kıymetli olur. Tabii daha önce Bahar'la konuşmuştunuz yani bizim çocuk çok yaratıcı. <gülüyor> yani. Herkes hiç çocuğu böyle çok yaratıcı gibi. Bahar ne yapıyor işte eğri çizgi çiziyor çocuk böyle. Evet. Kesin siz bu şekilde. Yani bu yaratıcı olmak ya da bir konuda yetenekli olma hikayesinin... ...mesela bizim taraftan senin gözlemlerle örtüşebildiğini düşündüğüm bir kısmı var... Bizim, ben, benim için özelde, ben biraz ona bir dönem kafayı takmıştım. Yatkınlık ve fırsat diye iki tane bileşen var. Mesela uzun boyluysan, hızlı gelişim gösteriyorsan, basket topu bulduysan ve uygun bir alan mücadele, rekabet ve ödül alıyorsan oradan, bunu oyun oynuyor, oynuyor bir süre sonra, işte benim yeğenim gibi profesyonel basketbolcu oluyorsun. Şimdi ailesinde hiç sporcu yok. Amcası dahil, <gülüyor> ben dahil sporcu değil. Ama Mehmet Emin şu anda bayağı bolu da, işte profesyonel spora doğru hızla ilerleyen bir üniversite öğrencisi haline geldi. Zaten uzun boylu bir çocuk olacağı belliydi ama... ...her uzun boylu olanın basketbolcu olamaması çok doğal bir şey. Bu bir kere sadece fırsat dediğim hani basket topunu, basket sahasını bulmakla ilgili de bir şey değil. Ona dair bir motivasyon, neden, ödül... Belki bir şeyden kaçmak için, belki bir şeyi kovalamak için ona yönelme ihtiyacı, kendini orada ifade etme gibi biraz kompleks bir fırsat e, sepeti bu. Bunu bulduğun zaman sanki her şey gelişiyor gibi. Ve yani benim açımdan arka planda yatan en önemli husus şu. Abi neyi tekrar edersen beyin ona göre şeklini değiştiriyor. Sürekli tekrar ettiğin şeyler seni yaratıyor zaten, seni baştan oluşturuyor. E, dolayısıyla bir şeye de böyle kaptırdıysan ve onun peşinden gidiyorsan o zaten seni dedi, Yani yetenek dediğimiz şey bu ikisinin birleşiminden doğal olarak ortaya çıkıyor. Ama işte burada bir trik var. 10.000 saat kuralı var ya çalışırsan 10.000 saat her şey dostu. Ya bir insan 10.000 saat bir şeyle niye uğraşsın abi? Bak burayı çözemiyoruz bence. Yani çocuğu gönderiyoruz 3 hafta sonra piyano kursundan sıkılıyor. Bilmem ne gönderiyoruz ondan sıkılıyor. Neden bazısı 10.000 saat çalışıyor da bazısı... 3 saat dayanamıyor o işe mesela. Belki bunu çözmek lazım. O acaba şey olabilir mi? Çok güzel de bir soru. O 10.000 saatle ilgili bu arada çok tartışılıyor ya. 10.000 saatle ilgili de bir şeyi bir düzeltelim. O sınırlı bir grupla yapılmış. tabi Müzik. tabi e, içerisinde ki. ilerleyen bir grupla yapılmış. Hatta araştırmayı yapan Malcolm Gladwell'de e bir eleştirisi var. Diyor ki hiç bize sormadı bile. Ya biz onun sınırlılığını söylerdik ona. Çünkü sonra yapılan başka araştırmalar aynı şeyi söylemiyor. Burada işte biraz bilimsel olarak nasıl anlatılır tam bilmiyorum ama tesadüflerle gerçekleşen bir şey var. Yani aynı iklimin içerisinde bir şey yaşanıyor. Bu bazılarını daha farklı etkiliyor. Bu bana çok fiziksel ya da kimyasal bir olaydan çok o anda gerçekleşen duygusal etkinin daha güçlü olduğunu hissettiriyor. Onun nedeni de şu orada bir şeyi başarmış olmak duygusu. Kendini ortaya koyabilmiş olmak. Kendini gerçekleştirmekle ilgili bir şey hissedersen artık ona daha çok asılmıyor başlıyorsun. İşte abi motivasyon diyorlar ya, işte daha evvel onu da konuşmuştuk. Engeli aşma iradesi veren şeye motivasyon deniyor. Motivasyonda neden? Neden ise duygusal beyinle alakalı bir şey. Yani ben mesela ilk gitar çaldığımda o ilk akorun o armonik sesleri beni böyle tüylerim diken diken etmeseydi mesela ben muhtemelen o aleti bırakacaktım bir kenara. Ya da o güzel sesi almama rağmen, başka ortam koşulları beni aşırı baskılasaydı. Mesela babamın o zaman sözü çok geçseydi, buradan kendisine selam ediyorum. Babam gıcık oluyordu gitar çalma işine, annem gaz veriyordu mesela. Dolayısıyla o gazı annem kazanmasa gaz bölümünü, ben mesela bırakabilirdim gitar çalma olayını. Ki profesyonel olarak hiç gitar çalmadım bu arada ama hep arka planda ufak ufak gelişecek bir şekilde muhtemelen bir 8000 saat yatırmışımdır biraz önceki hesaba göre. O neden dediğimiz şey bence o farkı yaratıyor abi. Bir çocuğun nedeni varsa, motivasyonu varsa zaten benim kitaplarda falan çok anlatmayasaydığim o akış fizyolojisi var işte zihnin akışa geçme durumu. En önemli birinci şeyi faktörü motivasyon. Yani yaptığın şeyde motivasyon artı deneyimin olacak. Bir de her seferinde yeni bir meydan okumaya e, niyetleneceksin yani yeni bir seviyeye doğru atacaksın kendini. Şimdi bunu ancak motivasyonu olan çocuk yapıyor işte bir sürü imkanı verdiğin, bir sürü çocuktan hiçbir şey çıkmıyor olması onların aslında yanlış alanda ya da yanlış zamanda bir şeylerle karşılaşıyor olması ile ilgili. Dolayısıyla yetenek avcılığı yapacaksak galiba çocukların duygularını duymanın bir yolunu bulmamız lazım sadece. Yani o işte senin o gitarda ilk sesi çıkarmayı başardığındaki hazdan sonra seni kimse durduramıyor. Hani ebeveyn çocuğunun da yeteneğini keşfetmek için çok zaman harcıyor ya aslında onun yerine bir yetenekte, bir şeyin tutkuya dönüşmesi için bazen zorluk yaşar çocuk. Orada vazgeçip geri dönme anında ona destek olmak aslında işi başarıya getiriyor. Geçenlerde eski bir videoyu izledim. Gözümden kaçmış ama belki linkini de koyar arkadaşlarımız altına. 1982 Barcelona Olimpiyatlarında bir atlet, şampiyon olması beklenen bir atlet, yarışa başlıyor ve yarışın belli bir yerindeyken lif atıyor ve ...koşuyu bırakmak zorunda. Bir düşüyor... ...sonra içinde bir karar veriyor. Aslında o kararın niye verdiğini sonra görüyoruz. Ayağa kalkıyor ve tamamlamak üzere. En azından yarışı bitir. Diye ayağa kalkıyor. O sırada babası fırlayıp geliyor. <gülüyor> Gördüm. Babasıyla omuz omuza... ...babası ona sarılıyor ve omuzuna dokunuyor. Haydi bunu yapabiliriz. <gülüyor> Sağlık görevlileri geliyor. Çıkarsak mı sahneden? Bir şey mi yapsak? Ama babasıyla beraber... ...yine yarışı tamamlıyorlar. Yani tam...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 Aynen öyle. Sporda devam etseydi onu demeyecektik belki. İkisinde ortak ne var? Azim. Ben mesela ben geçtiğim yerlere bakıyorum. Arada bir bana da böyle bazı yetenek atamaları yapıldı. Bu çocuk çok iyi x, y, z olur falan diye. Tahmin ettikleri hiçbiri olmadı yani. Çünkü karşılaştığım bütün fırsatların toplamından ortaya bir şey çıkıyor. Tabii ki hani profesyonel müzisyen olmak isterdim. Hala da o konuda çalışmalarım devam ediyor falan filan ama mesela şu anda olduğum halimden hissettiğim memnuniyet yani beni muhtemelen senin gibi dünyadaki hani belki milyonda bir diyebileceğimiz insanlar arasında sokuyor ki bu çok mutluluk verici bir şey. Fakat şöyle de bir gerçeğin altını çizmek lazım. Şimdi insanlara burada biz bir takım konuşurken aslında görevler yüklüyor gibiyiz. Yani işte öğretmen ediyoruz çocuğa şöyle bak, ana babaya ediyoruz çocuğa, çocuğa diyoruz sen böyle yap. Fakat bir de şöyle bir durum var. Şimdi ekonomik sıkıntıların olduğu bir yerde hele ki olay sanatsal yetenekler falansa... Sinemaya, tiyatroya, operaya, oraya, buraya bir konsere, bir sergiye gidemeyen, buna kaynak ve zaman bulamayan insanların yeni bir nesli insan güzellikleriyle karşılaştırma fırsatları da çok kısıtlanıyor. Yani ekonomik baskının, bu arada ekonomik baskı illa fukaralık anlamına da gelmiyor onu söyleyeyim. Ekonomik endişe de bir nevi fukaralık. İnsan devamlı yarını güvence altına almak için hayatın çoğunu işe, güce, emniyete, işte ev, almaya, yatırmaya devam ettiği sürece e bizim çocuğumuz mesela biliyoruz ki sanat ve estetik maruziyetle gelişiyor. E bir konser görmeden bu çocuk ne bilsin? Yani geçenlerde işte gene yıllar sonra bir klasik müzik konserine gitmek nasip oldu. Yıllar sonra derken böyle bırakmış falan değildim de yoğunluktan gidemiyordum. Abi gene bütün tüylerim ayağa kalktı çünkü çok şükür çocukluk döneminde ben Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı yerinde canlı olarak salonunda izleme fırsatına sahip olmuş çocuklardan biri. Yılbaşı konserlerine miydi herhalde? Yani yani yok normal <gülüyor> şey de yengemin akrabaları <gülüyor> orada enstrüman falan çaldı orkestra şefi olduğu için. Oraya böyle Sonra böyle ki gider. niye Sinan gitar çalıyordu Ali çalamıyor. Mesela işte yani bak bu fırsatlar <gülüyor> meselesi. Ama mesela her aileden tabii ki böyle bir şey bekliyemiyoruz ama işte burada okullara harcanan paraları yatırımları falan düşününce. Yani gözünü seveyim şu çocukları daha çok Rus ekoli öyle yaparmış ya ha babam müze gezdirirmiş bilmem ne yaparmış Sovyet döneminde. Yani şunları biraz daha öncelesek de sonra bırakalım çocuk bulsun neye yeteneği var. Ya. Yani okuldaki o sınırlı deney ortamında bu iş pek olmaz gibi geliyor bana. Kesinlikle. Yani şu anda okula dair o kadar doğru bir tanım yaptın ki. Yani İnşallah. okul aslında Habitus'un önemli unsurlarından bir tanesi ya. Ailenin sunamayacağı bütün Heh. olanaklarda bütün çocukları eşit fırsata getirebiliriz. Aynen öyle. Ve o eşit fırsatın içerisinde yeterince ilgisi, zamanı olan çocuk buna emek harcayan ve doğru aile desteği olan her çocuğa da başarma fırsatı veriyoruz. Yeteneğini keşfetme, yeteneğini gösterme fırsatı veriyoruz. Okulun doğru rolü bu aslında. O dört duvarın arasına kapatıp testlerin üzerine çocukları uyur durumda bırakmak değil okulun görevi aslında. Efes konusunda doktora yapmış bir rehber eşliğinde geziyoruz. Yanımızda küçük çocuklar da var bazı katılımcıların. Yani gençler diyelim çok küçük değiller ama. Şimdi e, gezdiren arkadaş bizi 3-4 noktada bayağı gözyaşlarına boğdu. Yani öyle hikayeler anlatıyor ki. Biz böyle kendi derdimize düştük abi bunları nasıl bilmiyoruz şu diyor. O gözüm çocuklardan birine işte. Böyle bakıyor çocuk yani avatar seyreden çocuk gibi tamam mı? Şimdi, o çocuğun yerinde ben olsam muhtemelen büyüyünce arkeolog olma ihtimalim çok yüksek yani. Ya böyle bir tırnak içinde zehirlenmeyi çocuklarımıza yaşatmakla yükümlüyüz. Yani ya şu dersleri, mersleri biraz bir kenara bırakıp hayatın içerisindeki Türkiye kültür açısından bilmem açısından aslında bayağı malzemesi olan bir yer sadece İstanbul değil. Yani Mardin'de yaşıyorsak mesela neler neler var orada. Okulu biraz daha böyle düşünecek açılımları acık daha konuşalım Ali Koç bir belki model koymamız lazım ortaya yani bir okul bunu nasıl yapar benden valla çocuk piknikleri için tonla para istiyorlardı zamanında <gülüyor> ama hiç mesela biyolojide alan gezisi yapacağız kurbağa yakalayacağız diye gideni görmedim ya biyoloji hocaya da fırçattım tabiatta öğrenilir biyoloji siz niye oturuyorsun sınıfta anlatıyorsunuz diye yok yok bunların biyolojisi kötü diyor öğretmen mesela evet. tamam. bu akustarliğimiz değişebilir değişebilir yeneceğiz biz elimizi taşın altına koyacağız zaten. geliyoruz haberiniz olsun.